Uşak'ta siyasetin gündemi hızlanıyor. Bu yoğun seçim gündeminin arasında Uşak'ta siyasetteki çalışkanlığı ile bilinen ve sivil toplumun da her zaman içinde olmuş sevilen bir isim akademisyen Kartal Şahin ile beraberiz. Kendisi geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşlarının kahvaltısında delege olduğu İyi Parti'den istifa ettiğini ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı verdiğini açıklamıştı. Kendisinin bu açıklaması uşak siyasi gündemine bomba gibi düştü. İyi Parti'ye kurulduğu günden beri gönül bağıyla bağlanmış olan bir isimsiniz. Siyasetteki yıllardır gösterdiğiniz çaba ve emekleri herkes de yakinen biliyor. Ancak iyi niyetlerle ve tamamen idealistçe yola çıktığınız İyi Parti Delegeliğinden istifa ettiniz. Sizi istifaya iten süreç ne oldu? Evet öncelikle Uşaklı hemşehrilerime sevgi saygılarımı sunuyorum. Bu e, 2023 14 Mayıs 2023 e, genel seçimleri hakikaten Türkiye'nin e, kaderini değiştirecek bir seçim. Sadece biz, biz milletvekillerini seçmiyoruz. Türkiye'nin dünyadaki e, yerinin bir, bir kez daha daha sağlamlaştırmak için ve dış e, mihraklara karşı gücümüzü bir kez daha göstermek için e, sandığa gideceğiz. Tüm vatandaşlarımız da e, bu 14 Mayıs'taki seçimdeki e, sandığa gitmeleri için e, tavsiyelerde bulunuyorum. E, bu istifada e, ya iten beni e, neydi, hangi duygulardı? E, bunlar şu anda bu ee, yeni olan bir İyi Parti'nin 2-3 yıllık e, üyesiydim. E, ben nasıl emelleri gitmiştim? Milliyetçilik duygularını gördüğüm ve Meral Akşener'de e, sağlam gördüğüm düşüncelerle e, hareket ettiğini görerek İyi Parti'ye katılmıştım. Ama ne var ki bu altılı masa sürecinin başlamasıyla birlikte yaptığı davranışlar ve e, tabana verdiği zıt söylemler beni onlara etmedi, duygularımı ve düşüncelerimi tamamen tersi olarak değiştirdi. Bundan dolayı da İyi Partiden ve İyi Parti İl İYİ Delegeliğinden istifa ettim. Evet. Hı -hı uşakta iyi parti kurulduğu günden beri sürekli istifalar ve görevden alınmalarla anıldı. Kurucu il başkanı Ali Kurt, merkez ilçe başkanı Hakan Savaş, yine daha sonra il başkanı Naci Yıldırım ve il başkanı Şener Toköz ve daha adını sayamadığımız bir sürü çok kişinin partinin değerli ayrıldığı ayrıldı ya da görevden alındı. Ee, ve şimdi de siz e, sorunun e, aslı nedir? Bu kadar değerli isimler neden bu sürece getiriliyor? E, bunların bir kişiyi vekil adayı ya da başkan adayı olarak dayatmakla bir ilgisi var mı? Yani bir ekip, partideki birçok ismi ötekileştiriyor mu? Evet, Uşak Milliyetçiliği'nde sahnelen ve Uşak İYİ Parti'yi e, başına belir kurup, ee, maddi manevi süreçte İyi Parti'nin e, kurulma sürecinde e, gecesinin gündüzüne kalan Avukat Ali Kurtan e, bildiğiniz gibi e, önceki seçimlerde büyük haksızlık yaparak e, bir takım e, güçler e, onu milletvekili e, birinci adayı yapmamıştı bu süreçte biz milliyetçi kadrolar olarak çok üzülmüştük. Neden üzüldük? Ali Kurt Bey Efendi, e, partiyi kurdu, teşkilatlandırmaları yaptı ve e, ilk seçimlerde milletvekili adayı e, olduğu zaman birinci adayı görmek istiyorduk. Ama ne var ki bazı çevreler, e, bazı güçler, Uşak İyi Parti'de e, bu Ali Kurt Bey'i e, birinci aday yapmayarak bizi hüsrana uğratmıştı. Onun akabinde de yine seçilen ya da atanan il başkanlarımız belli nedenlerle görevden istifa ettiler ya da çekildiler. Yani yine bu Uşak İYİ Parti'de ben siyaset olarak herkesi kucaklayan, herkesi kucaklayan, kucaklayan ve e, yapılan yanlışları bir şekilde affedilen bir siyaset e, arenası olarak görmüştüm. Bu e, güçler ne var ki yine benim bu e, duygusal e, düşüncelerimi yine e, karşı bulunmayarak e, yine beni e, bu siyaset arenasından iyi e Parti'den soğuttu siz istifanızı verdiniz. ve İyi Parti yönetiminden de bazıları sizi milletvekili adayı listesine girmek istedi. Olmayınca istifa etti dediler. Siz milletvekili aday adayı oldunuz mu? Böyle bir başvurunuz oldu mu milletvekili adayı olmak için ve eee gülerek e, okuyduk. E, sosyal medyada birçok bu istifamdan sonra e, benim e, kötüleyici sağ olsun tabii iyi olarak da düşünen, e, iyi e, duyguları yazan, ifade eden e, uşaklı kardeşlerime e, çok teşekkürler ediyorum. Ama bunun yanında e, benim bu e, hareketimi önemsiz e, kılmış gibi kılmaya çalışan bazı e, yine aynı e, mihraklar var, bunları gülerek e, okuyorum bu e, yazılarını, e, tabii ki e, ben aday adayı olmadım, resmi bir aday aday olmadım. Yani sadece medyada e, fotoğraflarımla ve İYİ Parti'deki e, yaptığım çalışmalarla medyaya yansıdım ama ne var ki bazı insanlar beni e, küçük duruma düşürmek için, önemsizlik kılmak için o zaten aday adayıydı. E, aday olmadı da e, böyle bir hareketi yaptı diyorlar. E, yani benim resmi bir adaya adayım. Söz konusu değil. Sadece yaptığım davranışlar İyi Parti'ye destememek amacıylaydı. Ne var ki bu benim yaptıklarım özveri çalışmaları yine değer kılmadı. Değer vermediler. E, İyi Parti il teşkilatında ve ilçe teşkilatında. E, bunları tabi e, <gülüyor> Gülerek okuyorum. E, bu medyadaki bu e, bana yapılan haksız e, düşünceler, yazılar tabii beni daha güçlendiriyor. Sosyal medyadaki bu e, yazılar beni karalamak adına ve... E, İ, İYİ Parti'de zaten e, yeri yoktu gibi düşüncesiyle beni karanlamak adına yazıldığını düşünüyorum Güzel bir e, açıklama oldu aslında bu hocam e, İYİ Parti'de kimlerin yeri var? Çünkü gelen gidiyor Evet demek ki İYİ Parti'de kimsenin değeri ve yeri yok zaten onu da gördük e, biliyorsunuz e, ikinci aday olarak milletvekili aday olarak Dalian Özdemir Bey e, gösterildi yani ne var ki e, o da bir şekilde küstürüldü. Yani bu küstürme e, demek ki ona büyük bir e, birinci aday olacaksın diye e, umut verildi. Bu umutları da e, verilen sözler yerine getirilmediği için yine aynı kişiler tarafından e, küstürülerek ikinci aday yapıldı. Burada e, bir soru işareti var. Bunların demek ki her adaya karşı e, bir e, farklı yaptırım uygulamak istiyorlar. Bunlar da soru işareti olan düşünceler. Adaylar açıklandıktan sonra siz de doğal olarak yönetim kurulu toplantılarına girdiniz, katıldınız muhakkak. Bu yönetim kurulu toplantılarında adayların durumu görüşüldü mü, konuşuldu mu, bir destek verme durumu ya da söz konusu oldu mu? Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Zaten aday, adayların söylemesi, konuşmasında yani bir isim yoktu. Son ana kadar, son iki günde bazı şeyler demek ki pazarlıklar oldu, bazı görüşmeler oldu ve adayların sıralaması değişmiş olabilir. Bazı belgeler var. İYİ Parti'nin o dönem belediye başkanı adayı, şimdi milletvekili adayı olan Muhammed Gür'le ilgili ekibinde HDP'li bir ismin olduğunun belgeleri, gerçi kendisi bir uşakta herkese bulaşmasıyla tanınan meşhur bir Facebook yayıncısının yayınında HDP'li ismi listeye gözümüzden kaçırmışız, almışız gibi bir itirafta da bulundu. Ama sizin istifa sürecinizi e, bu samimiyetsizlikte bu durum e, etkiledi mi diye sorayım ben e, elinizde bulunan o e, belgeleri de e, bir taraftan izleyicilerimize evet. göstermiş olayım. Evet. O dönemde e, ki bu belgeleri gördüm, e, okutum e, ve çok e, üzüldüm. E, Uşak'ta e, böyle bir e, HDP'nin sempatizanında e, İyi Parti listelerinde olması beni e, son derece üzmüştür. E, ne var ki profesyonel e, siyasetçiler e, madem ekibini kurarken e, nasıl her şeyi irdiriyorsa buna da irdelemesi gerekirdi. Bu e, Uşak İyi Parti'nin e, siyasetindeki, tarihindeki böyle bir e, yanlışlık da ne var ki tarih sürecine girdi. Bunları da Uşak siyaseti gördü. Egem TV olarak Facebook'taki yayında haber yaptığımız için üstü kapalı tehdit de edildi Egem TV. Fanatik bir kitleniz var. Onlar bu kanalı kurşunlar mı? gibi sözler sarf edildi. Siz de buna benzer hakaret ve tehditler aldınız mı? Sosyal medya yorumları birebir telefon ve benzeri hoş olmayan tavırlarla karşılaştınız mı? Evet. Tabii sosyal medyada <gülüyor> her şekilde karşılaşıyoruz. Resmen bu tür tehditler alıyoruz. Aynı zamanda da ilçe yöneticilerinden bir arkadaşımız yine benim bulunduğum bir yere gelip e, arkadaşlarıma e, onlara söyleyin e, o iktidara geldiğimizde e, ona göstereceğiz şeklindeki tehditleri de e, olmuştur. Bunun e, şahitleri de vardır. Ama biz bunlara e, hiçbir zaman e, göz yummayız ve onları hiçbir zaman korkmayız onların bu laflarından. Biz yolumuza doğru karar vererek yolumuza devam ederiz. Muhammed Gür daha önce bir kez MHP'den, bununla da iki kez de İyi Parti'den olmak üzere üçüncü adaylığı ilk ikisinde seçilemedi. Bu seçimde sandık ne diyecek göreceğiz ama esas sorum şu, İyi Parti neden uşakla bu kadar karışık, belediye meclis üyesi Uğur Keskin istifa ettiğinde vandallık yapılıyor diye istifa etti. Nedir bu vandallık sizce? Şimdi, e, tabii ki e, İYİ Parti'deki e, insanların e, tüm yurttaşları, insanlara kucaklaması lazım, kucaklaşması lazım. E, ne var ki çıkar ilişkileriyle bazı insanları e, kendi e, çizgilerinden atmak istemektedirler. Bu Uğur Keskin olayı da bunlardan bir tanesiydi. E, kendilerine yer açmak için e, bu tür hareketleri yapardı yap, yapıyorlar Bunun örneği de bir tanesi de bendim ben de aynı e, suçlamalarla karşılaştım evet şimdi gelelim sizin e, Bakü ziyaretinize istifa konuşmanızda oradaki durumdan bahsetmiştiniz nedir e, Bakü'deki durum e, biraz açar mısınız? E, Tabii biz e, ne yapıyoruz, e, yaşadığımız yerin haricinde Türkiye'deki e, ortamları, söylemleri, medyalardan e, ve e, televizyon e, haberlerinden izliyoruz. E, ama bunlarla bazen yönlendirilebiliyoruz. Ben e, yurt dışına çıktım. E, 4 gün boyunca Azerbaycan <gülüyor> Bakü şehrindeydim. E, oradaki e, Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, beni oldukça derinden etkilemiştir. Yani onların Karabağ'ı biz almadık, Recep Tayyip Erdoğan bize aldı, verdi şeklindeki söylemleri beni çok e, duygusallaştırmıştır. Ve burada ona sahip çıkın, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. O bütün e, dünyanın örnek aldığı bir e, liderdir şeklindeki söylemleri beni oldukça duygulandırmıştır. Ki biz şöyle dediler Ermenileri bu Türk topraklarından çıkarıncaya kadar binlerce şehit verdik. Siz Ermenileri içine almak için canla başla koşturuyorsunuz dediler. Yani Millet İttifakı'nın oy veren Seçmenlerine şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer bu kadar şehit verdiysek, bu kadar e, hendekleri yıktıysak tekrar bu hendekleri kurmak için mi vereceksiniz Millet İttifakı'na oylarınızı? E, lütfen burada sahip duyunu düşünüp yine Recep Tayyip Erdoğan'ın e, etrafında toplanıp oylarımızı Cumhur İttifakı'na vermek e, istiyorum. Ee, yine Uşak önünde de e, gördüğümüz gibi eğer e, Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti'ye oyları e, vermediğimiz takdirde onlar kurşun olarak e, ve hendek olarak yine karşımıza çıkacaktır. İlla Uşak'a bir bomba patlamasını mı bekliyorsunuz? Aktif siyasete devam edecek misiniz? Şimdi biz e, Uşak'ta 28 yıldır e, yaşıyorum ve her türlü STK'larda e, yer almaya çalışıyoruz. Bunlar tabi ki e, hizmet için belli bir çıkar doğrultusunda değil. Benim e, Allah'a şükür bir işim var, mesleğim var, maddi e, durumum var. Ama ben e, kendi e, köşemde oturmayıp yine Uşaklı için e, siyaset yapmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun.